Sevilen program gelinin mutfakta, haftaya bomba gibi başladı. Yeni gelin bilge yarışmaya katıldı. Günün birincisine geçmeden 11 Haziran pazartesi gününü hatırlayalım. Pazartesi günü gelinler bezelyeli köfte yaptılar. Pazartesi en yüksek puanı Başak kazandı. En düşük puanı ise, özlem aldı. Çekişmenin bol olduğu, sevilen yarışmada, 12 Haziran salı günü en yüksek puanı kim aldı ve hangi yemek yapıldı? Detaylara geçelim. 12 Haziran Salı günü, bulgurlu biber dolması yapıldı. Fatih Yürek, bulgurlu biber dolması listesini gelinlere verdi. Kaynanalara da 1,5 dakika verdi. Kaynanalar da gelinlere tarif ve dikkat edilmesi gerekenleri söylediler. Daha sonra kaynanalar izleme odasına geçtiler. Yemekleri yapmaya başlayan gelinler arasında söz dalış oldu. Yeni gelin Bilge çok tartışmalara girmiyor. Sadece yemeğini yapmaya odaklanıyor. Bilge'nin kaynanası Münevver Hanım ise adaletli puanlar veriyor. Hanife Hanım ise kendi gelinin tabağını dün bulmuştu ve diğer gelinlere bir puan vermişti. Bizce adaletsizlik yaptı. Diğer gelinlerin ne suçu var? Günün puanlaması ise şu şekilde oldu. Başak 8 puan, Hatice 15 puan, Özlem 10 puan, Bilge 12 puan aldı. Günün birincisi Hatice oldu. Başak ise sonuncu oldu. Tebrikler Hatice. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.